Bir taş attım karlı dağlar ardına Yuvarlandı düştü yarın yurduna Ben yeniden düştüm sevda derdine Alırım bahtımı Elere o, ben yeni düştüm sevda deldiğine alırım. alırım. Dadalıdum, derde oldum, kas sana. Gelip geçer, selam verir dostlar Göçeyim, bilmem ne ruhun üstüne Çekilen mi, Göçeyim mi bilmem emrulun üstünde Çekilen mi gavur bulga